Genç din göz merhabalar dostlar. Şimdi açıortayın ikinci konu testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzda birlikte. Hemen şöyle bir odaklanmasını ayarlayalım ve vira bismillah deyip başlayalım. Diyor ki birinci sorumuz ABC eşkenar üçgen. Madem ki eşkenar üçgen bu üçgen, burası da 6'dır, şurası da 6'dır diyebilirim artık. X nedir diye bir soru soruyor. Şimdi önce şu Y dediğim şu uzunluğu bir bulalım. Hatırlarsanız eşkenar üçgenin içindeki salak bir doğruyu bulmanın yolu şuydu. O salak doğrunun karesi kolların kareleri çarpımı, kolların çarpımı yani 36, eksi ayakların çarpımı yani 8'di. Bu durumda Y kare eşittir. Ne geliyor buradan? 28, Y eşittir. 2 kök 7 çıktı. Şurası 2 kök 7 dostum. Şimdi bakın burada da bir ne var kardeşim açıortay ortay yapacağız hemen burada da şöyle diyeceksin 2'nin 2 kök 7'ye oranı bakın ne var kollar arasında kök 7 katı var o zaman x ise burası x kök 7 olacak yani x ile x kök 7'nin toplamı 6 yani şöyle yazalım x parantezinde 1 artı kök 7 eşittir 6. Şimdi hemen her iki tarafı 1 artı kök 7'ye bölelim. X eşittir şu olur. 6 bölü kök 7 artı 1 olur dostum. Şimdi burada da ne yapacağız? Eşlenikle çarpacağız. Kök 7 eksi 1 ile çarpıyorum. O da şöyle olur. 6 tane kök 7 eksi 1 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesiydi. Yani 7 eksi 1'den 6. 6'lar giderse kök 7 eksi 1 geldi sorumuzun cevabı. Evet geldik ikinci sorumuza. Bakın burada da şunu şöyle bir uzatalım. Şunu da birleştirelim. Niye bunu yaptığını öğretmenim. Çünkü bakın burası 90 derece. Ve buradan bir doğru inmiş. Hipotenüsün bir parçasına eşit. Burada muhteşem üçlü var. Burası da 3 olmak zorunda dostum. Şunların üçü birbirine eşit olsun diye bunu yaptım. Ve şu açı ortayım geldi. Kenar ortayı oldu. O halde yükseklik de olacak. Burası 90 derece. Ve bu üçgen bir ikiz kenar üçgen olacak. Burası da 6. Şimdi A, D, 3, 3'ü gördük. Açı gördük. DC'yi istiyor. DC neresi, neresi, neresi? Şurayı istiyor bizden ki onu zaten şuradaki Pisagor'dan da bulurmuşuz dostum. Hemen bulalım. Bakın 90'ın karşı 6 ise sadece neyin karşı 3'tür? 30'un. O zaman burası da 60 çıkar. 60'ın karşı da 3 köküçtür dersin soruyu çözmüş oluruz. Üçüncü sorumuza geldik. be E ve C, E ortay. Paralellik ve açıortay ortay varsa Z kuralı arayın demiştim. İşte Z ve ikiz kenarı görün demiştik. Demek ki burası 1. Yine burada da bir açıortay ortay Z kuralı var. Z kuralıysa şurası bu noktalı açı. Demek ki ikiz kenar burası 2. Burasının ne olduğunu buldum ben? 3 olduğunu buldum. Benden ne istiyor? BC'yi istiyor. X diyelim bu BC'ye. Şimdi buradan da açıortayımı ortayımı indiriyorum hemen. 1'e 2 oranı varsa şurası da K'ya 2K'dır diyorum. 3 açı ortayın kesiştiği nokta Fransa noktası. 3'ü de oradan geçecekti. Şimdi de benzerlik yapacağız ama benzerlikten önce K'yı bulmam lazım dostum. Onun için de Pisagor yapalım. Şurası K2K ise burası K kök 5. Yani 3 eşittir K kök 5. Yani 3 kök 5 bölü 5 eşittir K. Şurası 3 kök 5 bölü 5. Şimdi benzerliğimi yapabilirim. 3 kök 5 bölü 5'in tamamına oranı yazıyorum onu. 3 kök 5 bölü 5'in tamamı da ne çıktı dostum? Artı 1 var değil mi? 3 kök 5 bölü 5 artı 1. Eşitmiş 3'ün şuraya oranını. 3 bölü x diyeceğiz. Hadi bir toparlayalım bunları. Şimdi şurası e, öncelikle şu 3'leri bir silelim. Şurası 5 3 kök 5 artı 6 olur. Düzenleyin bunu 3 kök 5 artı 5 bölü 5 olur. Şu 5'ler de gitsin buradan. Ne kaldı geriye? Yukarıda kök 5 kaldı. Aşağıda da 3 kök 5 artı 5 kaldı. Eşittir. 1 bölü x. Hadi toparlıyoruz şimdi. İçler dışlar ya da her iki tarafa takla attıralım. Şöyle olsun. x eşittir. 3 kök 5 artı 5 bölü kök 5 oldu. İşte x bu. Hemen kök 5 ile çarpıyorum. Hem payı hem paydayı. Şöyle oluyor x'imiz. Kök 5 ile çarparsam burayı... 3 kere 5, 15 geliyor. Artı 5 kök 5. 5 kök 5, bölüm 5 geliyor. 5'e de bölersek 3 artı 5 gider kök 5. 3 artı kök 5 oldu. Yani Edirne'den çıktı arkadaşlarım cevap. Dördüncü sorumuzdayız. 4, 4 var. 6, 6 var. Yani ikiz kenar üçgenler mevcut. Önce şöyle yapalım. Şu ikiz kenara A, A diyelim. Ee, şurası A ise Buranın da mecbur A olduğunu Şu ikisi kenardan süredim 6-6'dan Şunlara da B B yazalım Şu A ile şu B'nin toplamı Buradaki açıya eşit A artı B E hocam burası da A artı B Burası da A artı B Demek ki 6 ise burası da 6 Yani şurası 2 Şimdi şu açıortaydan ortaydan 2'ye 4 düştüyse 2 katı yani kol 4 Ayak 2 Kol 6 ise ayak ne olacak yarısı 3 Evet 5. sorumuzdayız dostum BDC dik üçgen demiş BDC dik üçgen tamam burada bir açıortay ortay var AB'ye 2K dersen diyor AC 3K Hemen bunun ayaklarına da yansıtalım Şurası 2M Şurası 3M E bu da bir açıortay ortay Bunun da 2M'ye 3M ise Bakın 3M'lik ayağına 6 düştüyse 2M'lik ayağına da 4 düşecek diyelim Bizden de BC'yi istiyor Şu 5M'yi istiyor Yani Pisagor yapacağız Buna X diyelim biz 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı x kare. Buradan 20 eşittir x kare. 2 kök 5 eşittir x geldi. Evet 6. sorumuzdayım. 5 var. BAC Şu açının 90'dan büyük olduğunu söylüyor. Bize AD'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Fışkırtma töreni yapıyor. Şu açı ortaydan. Buraya da bir diklik geldiğinde. Ha bu 90'dan büyük müydü? O zaman şöyle olacak. Dışarı doğru taşması lazım 90'ın. Çünkü burası 90'dan büyükmüş. Dikliğimi buraya da çizersem bu da 5 oluyordu fışkırma teoreminde. Eşi işte AD 90'ın karşısındaki kenar olduğu için 5'ten mutlaka büyük. Biliyorsun ki hipotenüs dik kenarlardan büyük olmalı. Demek ki AD büyüktür 5. Ne olabilir 6, 7, 8 diye gider böyle. Ama en küçüğünü soruyor 6 olur dedim ben de. 7. sorudayım dostum. Evet bakalım ne diyor dc 6 kök 2 bd kaç birimdir? İkiz kenar üçgenmiş, o zaman burası 45. Şimdi bd'ye x diyelim bak yine fışkırtıyorum. Buraya da bir diklik çizdiğimde bu diklikle bu diklik eşit demek ki bu da x. E 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısı 6'dır dedim. Paketledim geçtim. 8. sorumuza bakıyorum. 2 var 4 var o zaman burası 2 kök 5 diyelim bir. Açı gördük 2 4 CE. CE neresi? Şurayı soruyor bize. X'i de bize soruyor dostum. Bakalım neler yapacağız şimdi. Hmm. Dış açı ortayı töremi yapacağım arkadaşlarım. Yakın kol 2. Uzak kol 2 kök 5. 2 bölü 2 kök 5 eşittir. X bölü x artı 4. X bölü x artı 4. Hemen şunları sadeleştirelim. <gülüyor> Buradan x kök 5 eşittir x artı 4 geldi. Hemen x'i buraya alalım. x kök 5 eksi x eşittir 4. x parantezinde kök 5 eksi 1 eşittir 4 geldi. Şimdi her iki tarafı da kök 5 eksi 1'e bölelim. 4 bölü kök 5 eksi 1 oldu. Eştenikle çarpımı yapalım. Yani kök 5 artı 1 ile çarpalım her iki tarafı. O zaman şuradan devam edeyim hatta. x eşittir şöyle olur. 4 tane kök 5 artı 1 bölü birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 5 1 yapar 4 4'lerde giderse geriye kök 5 artı 1 kalır yani cevap Adana'dan geldi evet 9. sorumuzdayız dostum bakalım ne diyor ABC dik üçgenmiş yine ve bakın diklikten bir kenar ortaya inmiş muhteşem üçlü yapıyorum bu da 6'dır bu da 6'dır diyor şimdi AC'yi soruyor bize Peki AC'yi bulmak için önce şurayı bulalım biz X, Y diyelim şu Y'yi bulalım. Bakın bu bir açıortay ve 4'e 2 ayakları arasındaki ilişki yarıya düşüyor ayaklar. O zaman 6 ise burası da 3 olacak. Şimdi büyük üçgende de Pisagor yapalım. Hipotenüsümüz 12. 12'nin karesi 144 eşittir bir 3'ün karesi 9 artı bir de AC'nin yani X'in karesi diyeceğiz buradan da hemen x'imizi bulalım. 9'u bu tarafa atarsam 135 eşittir x kare gelir. X eşittir kök 135. 135'te 93 kök 15 diye dışarı çıkar arkadaşım. Cevabım Bursa'dan geldi. 10. sorudayız dostlar. Bakalım ne yapacağız burada. 2 tane altımız var. BC'de 9 vermiş. Şuranın tamamı da 9. Buna göre BE bölü... Yok BE kaçtır diye soruyor. Şuraya X diyelim. Şurası da 9 eksi X olsun. AB ile DC de 6, 6. Tamam. Bakalım neler yapıyoruz şimdi. Şu anda aklıma hiçbir şey gelmedi diyeceğim ama geldi. Önce şu aç ortayı konuşalım arkadaşlar. Şimdi bu aç ortayın 6'lık ayağı var. 9'luk kolu var dostum. Bakın 9'a 6. Yani sadeleştirirsem 3'e 2. 3'e 2. Burada da aynı şey olacak. 3'e 2 olacak. O zaman burası 4 olacak. Bak 3'e 2 olsun diye 4 yazdım orayı da. Başka? Şimdi şu açı ortayı konuşalım. Şunu. 6'ya 10. Yani 6 bölü 10 eşittir. X bölü 9 eksi X kardeşim. E şey, 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 5. İçler dışlar yapıyorum hemen. 5x eşittir diyorum. 5x eşittir. 3 kere 9 27 eksi 3x'e. Eksi 3x'i buraya alırsam 8x eşittir 27. 8'e bölersem de 27 bölü 8 yani Bursa'dan geldi cevap. Evet 11. sorudayız hemen çözelim bunu da. Şurası 90 sa burası da 45 yaptı. Yani bu bir açı ortay. E, bu da zaten açı ortaymış o halde bu da kesinlikle açı ortaydır dedik. AC, DC'nin iki katıymış. DC'ye K, AC'ye de 2K diyelim. Bakın şu açıortayı ortayı konuştuğumuzda kolları 1'e 2 oranı var. O zaman ayaklarda da M'ye 2M oranı vardır dedim. Şimdi nereyi vermiş bize? AD'yi 6 kök 5 vermiş. Yani benim 3M dediğim yeri 6 kök 5 vermiş. Demek ki M 2 kök 5 olacak. Bize de nereyi soruyor? BD'yi soruyor. Şuradaki x diyelim buraya. x'i soruyor bize dostum. Ee, neresini bulmuştuk biz? Şurayı 2 kök 5 bulduk. Şimdi burada da 1'e 2 oran olduğu için x'e 2x diyeyim hatta buraya ben. Şöyle yapalım mı arkadaşlarım? Şurada bir Pisagor bağıntısı çakalım bak. x var. 2x var. Hipotenüs ne oluyordu? Küçüğünün kök 5 katı. x kök 5'tir hipotenüs. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs Küçük olanın kök 5 katıydı x kök 5 ve bize de bunu 6 kök 5 diye vermiş. Kök 5'ler gitti x de 6 geldi. Evet 12. sorudayım dostum. Ne diyor 3 var 5 var. Buna göre de diyor ki de de de neresi şuradaki de nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi ben fışkırma töremi yapıyorum. Buradan da aşağıya bir diklik indiriyorum. Ve bu diklikle bu diplik eşit olduğu için buraya da 3'ü yazdım. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeninden şu araya 1 kaldı. Hemen şurada da Pisagor çakalım. X'i bulalım. X kare eşittir. 3'ün karesiyle 1'in karesinin toplamıdır. X kök 10 yapar. Evet. 13. soruya kadar geldik. Hadi devam edelim. 3 kök 5 ile 2 kök 5'i vermiş. ADX nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım şimdi. Evet şimdi öncelikle Şu uzunluğu buluruz Bulalım ama ondan önce de şunu yapalım Ya da bulalım onda Ya da ilk önce şunu yapalım Ne demiştim ben köşe taşında İki dik açı Bir tane de açı ortay varsa AB 90'ları yaz Bir ikizkenar bul Şimdi şuraya A Şuraya A Şurası 90 Şuraya B Buraya da tersten B dedim A 90 Burası da B oldu Ve bak şununla şu ikizkenar çıktı Yani burası da X Şimdi şu açıortayı ortayı konuşalım şunu bakın dostum şu 2'ye 3 oranı var demek ki burası 2m şurası da 3m yani x dediğimiz yer 3m oldu bir de pisagor yapalım buradan arkadaşlar bakın 3 kök 5'in karesi 45 eşittir ad'nin karesi ile 2 kök 5'in karesinin toplamına. demek ki 20'yi bu tarafa atarsak 25 ad'nin karesi demek ki ad 5 ad dediğimiz yer neydi 5m 5M'yi 5 bulduk. M1. M1 ise bana 3M'yi soruyordu. 3. Evet. 14. sorudayız. Yine bir fışkırtma görüyorum. Bir aç ortay. Bir diklik olduğu için. DE'yi soruyor. Ben önce şuradan aşağı bir dikliğimi indireyim. Buna da 4 yazayım. Kolla kafa kafayla dik arası 9 burada da 9 olacak. Buraya 3 kaldı. Ve 3 4'ten 5'i de yapıştırdım dostum. Evet. Bundayız. Bakalım bu ne diyor. Şimdi burada açı ortay aynı zamanda kenar ortaya olmuş. O zaman bu aydan aynı zamanda dik olacak. Demek ki burası da 45. Şimdi dikse burası dostum hemen 3'ün karesi 9'dan 2'nin karesi 4'ü çıkartırsam buraya da kök 5 kalır. Şimdi şurada da bir ikiz kenar üçgen olduğu için burasının da 3 olması lazım. Yani şuranın 3 eksi x olması lazım. O halde bir de buradan bir açıortay ortay teoremi yapalım. X'i de bulalım. Yani şunu yapalım. Kolların oranı 2 bölü kök 5 eşittir. Ayaklar da x bölü x eksi 3. Hemen bir içler dışlar yapıyorum. X kök 5 eşittir. 2x eksi 6'ya. Eksi 6'yı bu tarafa alalım. 6 eşittir olsun. 2x eksi x kök 5'e. Şimdi 6 eşittir x parantezinde 2 eksi kök 5 olur. Hemen her iki tarafında e, ne yapalım? 2 eksi kök 5'e bölelim. 6 bölü 2 eksi kök 5 eşittir x geldi. Aa, 3 eksi x burası ya çok özür dilerim. x eksi 3 yazmışım bakın bir hata nerelere mal oldu. Burası ne oluyor o zaman? 6 eksi 2 x oluyor. 2x'i buraya atarsam artı geçiyor. Heh, şöyle oldu. 2x artı yani şu arası arkadaşlar. Şimdi oldu. Şimdi hemen her iki tarafı eşleniyle çarpalım. Kök 5 eksi 2 ile çarpalım. O zaman şöyle oldu. 6 tane kök 5 eksi 2 bölü 5 eksi 2'den 3. 3'e böldük, 3'e böldük 2. Demek ki 2 ile çarparsam 2 kök 5 eksi 4'müş x dediğimiz şey. Ece x soruyor. Yine bir yerde bir hata yaptık. Dur bakalım x kök 5, 6 eksi 2x, eksi 2 xi buraya atarsam artı 2x olur. Kök 5 artı 2 gelir buraya. Tamam. 2x artı x kök 5, x parantezinde kök 5 artı 2 doğrudur. Burası da 6 değil mi? 6 da doğrudur. Böldüm. 6 bölü 2 artı kök 5, 2 e, eksi kök 5 ile çarpacağız ya da kök 5 eksi 2 de olur. Ha bir oluyor ya. Şurası bir. Tabii ki. 5'in kök 5 eksi 4'ten 1 oluyor burası. Pardon. Sadeleşme yok yani. O da ne yaptı? 6 kök 5 eksi 12 yaptı. Cevap Adana. tamdır. Evet. 16. ve son sorumuzdayız dostum. 3. 3. Bakın önce şunu görelim. Şurayı kapattığımda bu açı ortay kenar ortay olmuş. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir ve burası da 90 derecedir. A. E'yi soruyor bize. Şimdi 90 derece şurası e, şu açı ortayı konuşalım. Şunu. 3'e 4 oranı var. Demek ki burası 3K burası da 4K'dır diyeceğim. Hemen şurada bir diklikten Pisagor yapalım. 4K'nın karesi 16K kare eşittir. 3K'nın karesi artı 7'nin karesi 49. Buradan bunu bu tarafa atarsak 7K kare eşittir 49. K kare 7, K kök 7 gelir. Şurası kök 7 ise K kök 7 ise şurası 3 kök 7 yaptı. Şimdi şuradan da Pisagor yapalım ve AE'yi bulalım. A, E'nin karesi yani x kare eşittir. 3 kök 7'nin karesi yani 63 artı 3'ün karesi şuradan 9. O da ne yaptı? x kare 72 yaptı. O da 6 kök 2 diye dışarıya çıkar dedik. Cevap da edilmeden geldi. Evet bu konu testini de gömdük. Bir sonraki videomuzda da konu testi 3'ü gömeceğiz inşallah. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.